Bugün 12 Mart 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz Yengeç burcundaki ay güne duygusal ve hassas enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay ile boğa burcundaki Uranüs arasında oluşacak uyumlu açı heyecan ve coşkumuzu da arttırabilir güne hızlı ve sürpriz gelişmelerle başlayabiliriz günlük planlarımızda ani ve spontane gelişmeler olabilir özgür ve bireysel davranabilir orijinal fikirlerle pratik çözümler üretebiliriz bugün Güneş ve Neptün balık burcunda kavuşacak Kolektif bilinçle bağlantılar güçlenirken kendimizi bir bütüne ait hissetme, kabulleniş, anlayış, fedakarlık temaları da öne çıkabilir. Sezgilerimiz ve duyarlılığımız yükselirken sanatsal ve ruhsal alanlarda güçlü ilhamlar alabiliriz. Geleceğe dair büyük vizyonlar oluşturmamız, hayal gücümüzden yararlanmamız mümkün. Bu durum gerçeklerden uzaklaşıp hayallerin etkisinde kalmamızı ve bazı yanılgılara da yol açabilir. Belirsizlikler karşısında dikkatli olmakta fayda var. Akşam saatlerinde Yengeç Burcu'ndaki Ay, Balık Burcu'ndaki Jüpiter'de güzel bir üçgen açı yapacak. İyimser enerjiler güçlenirken yakınlarımızdan sevgi, şefkat, empati bekleyebiliriz. Kendimizi daha şanslı hissedebilir, içinde bulunduğumuz durumlara da daha geniş bir pencereden bakabiliriz. Gece saatlerinde maneviyata yönelip tefekkür etmek çok verimli olabilir.